Benim yapmayı en çok sevdiğim şeylerden biri de internet üzerinden eğitim almak. Mesela işte var ya 5 günde yaşam koçu olun, bilmem kaç günde grafik tasarımcı olun, bir günde photoshop öğrenin falan. Bunları almayı çok seviyorum ve uzun zamanlarda aradığım bir eğitim vardı. Görge kuralları eğitim. Hatta eğitimin de ücretsiz olduğunu görünce hemen atladım. Eğitimi alıyorken bir tane telegram grubuna üye olmam gerekti. Ve yazdım işte merhaba. Doğru grupta mıyım? Çünkü çok farklı grup vardı onunla alakalı. Bana dediler ki evet doğru gruptasın. Ben de tamam dedim. Neyse. Aradan biraz zaman geçti. Bir mesaj aldım telegramdan. Gece saat 1. Gece saat 1'de telegramdan mesaj aldım. Ve açtım mesajı. Kişilerin fotoğrafı yok. Kişi bende ekli değil. Tanımıyorum. Herhangi bir ad da yok işte hani şey yok mesela ezge 2 diye böyle bir, bir hani isim de bırakmamış. Kullanıcı adı diyebileceğimiz bir at var orada. Bana mesaj atmış ve işte şey. işte merhaba mesajını gördüm sana yardımcı olmak isterim. Ben de ona dönüp dedim ki yani hani bir acil bir şey mi var anlamadım. Yok işte şu şu, şu gruptaki mesajını gördüm sana yardımcı olmak istiyorum. Ben de yazıp hani saatin farkında mısınız? O da şey dedi. işte ben gündüzleri uyuyorum, geceleri sadece hani aktif e o yüzden sadece hani e, şimdi gördüm, şimdi yazıyorum. Dedim ki yani bir, yardıma ihtiyacım yok. İki, bu saatte yazmanız çok hoş değil. İyi geceler falan yazıp kapattım. Bana arkadan hala böyle mesaj atmaya devam ediyor. İşte şöylesin de böylesin de bilmem ne. Sonra çok cevap alamayınca sustu. <gülüyor> ya yani her neyse. Hem yani bu olayı yaşadım. Hani hem de böyle görgü kuralları eğitimi falan alıyorum ya. Bir şey fark ettim. Bu görgü kuralları eğitiminde hep şeyden bahsediyorlar. Kim kime mesela verir, kim kimle tokalaşır, davette nasıl davranılır, yemek nasıl yenir, işte kogteyl bardağı hangi elinizde tutulur falan bunları anlatıyorlar ama hani sosyal medyada nasıl davranmamız gerektiğine dair çok şey anlatmıyorlar sanırım. Yani ya da çok böyle üstü kapalı geçiyorlar. Ben bunu üzerime... Vazife ve anlatmaya karar verdim. Birincisini zaten anlattım. Eğer birine mesaj atıyorsak ve ilk defa atıyorum, kim olduğumuzu belirtelim. Düzgün bir profil fotoğrafımız olsun. Yani profil fotoğrafında kedi var ve ben o yüzden nasıl hitap edebilirim? Mesaj attığımız saate çok dikkat edelim. Bunun için şey diyorlar. Eğer birine mesaj atacaksanız veya arayacaksanız da aynı şey geçerli. Hafta ise saat sabah 9.10, akşam 9.10. Hafta sonuysa saat sabah 11, akşam 11 bu aralıklarda işte mesaj atabilirsiniz, arayabilirsiniz ve eğer hafta sonuysa lütfen iş için mesaj atmayın, aramayın. Çalışıyorken başıma öyle bir şey gelmedi ama gelseydi gerçekten çok sinir bozucu olurdu. İkinci dikkat etmemiz gereken şey ise bir buluşma sırasındaysak ve bize bir telefon geliyorsa. Bu benim başıma çok sık geliyor. Hemen tekrar bir örneklendirelim aklımıza canlanması için. Bir gün bir arkadaşımla oturuyoruz. Saat akşam 10-10.30. Ve kendisine bir telefon geldi. Açtı <gülüyor> telefonu. Yani tabii açmamıza çok daha iyiydi. Ama açtı. Ne haber nasılsın, ne yapıyorsun dedi. O da bir arkadaşımla oturuyorum dedi ki. İki aleyen yani kişi beni tanımıyordu. O da böyle duyuyorum sesi. Şey dedi böyle. Tamam ben hani... Seni rahatsız etmeyeyim, daha sonra konuşalım falan bilmiyordum tarzı bir şey söyledi. Arkadaşım böyle yaptı. Yok önemli değil. <gülüyor> önemli, çok önemli. Ve telefonu kapatmadı. Ben onların konuşmalarını yaklaşık bir 15 dakika dinledim. Hani acil bir şey mi vardı konuşuyorlardı derseniz acil bir şey de yoktu. Böyle... Geyik muhabbet. Ee, bu arada hani bunu ben de yaptım. <gülüyor> hani böyle şimdi millete sallıyormuş gibi olmayayım. Ee, bir gün erkek arkadaşımla satranç oynuyorduk ve bana telefon geldi. Ben telefon açtım. Konuştum. <gülüyor> Ondan sonra şey dedim ki işte tamam ben şimdi satranç oynayacağım kapatıyorum dedim ama telefonu kapattığıda işte o olarak bana sinirlenmiş birini gördüm ve dedi ki ben de satranç oynamayacağım falan. Haklıydı. Tekrardan özür dilerim. İşte madem bu telefonlardan, buluşmalardan ve erkek arkadaşımdan bahsettik, gene size bir olay anlatayım. <gülüyor> biz bir gün biriyle buluştuk ve o kişi buluştuğumuzda sürekli telefonla oynuyor. Buna ben çok takılmıyordum aslında anlatacağım olay gerçekleşene kadar. Biz böyle biz konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Böyle hani cevap veriyor, vermiyor. Dinliyor mu dinlemiyor mu halde bilmiyorum ama neyse buluşma bitti. Biz ayrıldık. Erkek arkadaşım bana şey dedi. Benimle buluşuyorum ve o kişi benimle ilgilenmeyip, sohbette ilgilenmeyip böyle sadece telefonla uğraştığında orada olmamam gerektiğini hissediyorum dedi. Yani gerçekten ama gerçekten gene çok haklıydı. Gene çok haklıydı. Yani ben oraya zaman ayırmışım, para ayırmışım, gelmişim, başka işim İşim, bütün işim gücüm bırakmışım, senin yanına gelmişim, seninle buluşuyorum ama sen sadece telefonla uğraşıyorsun. Yani demek ki ya benle buluşmak istemiyorsun ya da buluşmak için doğru zaman değil. Anlat o zaman derdini ki kimsenin vakti gitmesin, parası gitmesin, başka işlerine odaklansın çünkü zaman her zaman önemli. O yüzden biriyle buluştuğumuzda... Çok acil bir şey değilse ya hatta anneniz babanız falan böyle aramıyorsa ki onlar da arasa kısa tutmak lazım. Sohbetinizi muhabbetinizi bölmeyin. İki göreceğiniz instagram postu için ya da iki tweet için oradaki sohbeti gerçekten baltılamaya gerek yok. Ve eğer biriyle buluşuyorsanız telefonun hani masada olmaması gerektiğini söylüyorlar. Eğer illa da masada olacaksa hani böyle ters şekilde koyalım ki bildirim falan geliyorsa dikkatimiz dağılmasın konudan sapmayalım. Üçüncü konuysa mail konusu. Yani bu aslında sanırım her yerde var. Mail nasıl yazılır, mail nasıl... Olur. Ama bu kadar çok varken internette bile hala da insanların mail konusunda şikayetçi olduğunu gördüğüm için ben de buraya eklemek istedim. Peki bir düşünün bu mail niye bu kadar önemli? Eğer birine ben mail atıyorsam büyük ihtimalle tek iletişim aracı o olduğu için ona mail atıyorum. Yoksa telefon numarası varsa arardım, mesaj atardım. Ama bunların hiçbirini yapamıyorum büyük ihtimalle. Ve ona mail atıyorum. Mail attığımda da karşımdaki kişi benim kim olduğumu bilmiyor veya nasıl bir duygu durumuyla yazdığımı bilmiyor. Yani şöyle açıklı bir siz beni görüyorsunuz şu an. Beden dilimi görüyorsunuz, mimiklerimi görüyorsunuz, ses tonumu görüyorsunuz ama mailde öyle bir şey yok. Mailde sadece yazdığınız yazı var ve kim olduğunuz. Yani profiliniz var. O yüzden o profilinizde kim olduğunuz yazmalı, i̇şte adınız, soyadınız. Koymak istiyorsanız belki bir profil resmen. Maile geldiğinizde de gene o insan sizi tanımıyor olabilir. Ben şuyum. Ha ondan önce yazmanız gereken bir şey unuttum. Merhaba Ezgi. Merhaba Ezgi Hanım. Merhaba yetkili. Merhaba hanımefendi. Merhaba beyefendi. Her neyse oraya uygun bir şekilde doldurduktan sonra. Merhaba ben şuyum. Şu sebeple mail atıyorum. Derdim var. Derdim var. Fikrim var. Eleştirim var. isteğim var. Veya size bir ek gönderiyorum ekti ama burada <gülüyor> hani gibi bir şey için mail kullanıyoruz demek ki burada dikkat etmemiz gerekiyor Çünkü karşı taraf bizi yanlış anlasın istemeyiz Değil mi? İstemeyiz Çünkü mailler aslında bir nevi mektup Orada da böyle geliyoruz Güzel özel yazıyoruz El yazımıza dikkat ediyoruz mesela değil mi En sonunda imza atıyoruz Şu, Bu arada imza eklemeyi unutabilirsiniz O zaman ne yapıyoruz? Hemen mail ayarlarımıza giriyoruz. Orada böyle imza ekleyeni var. oraya adımızı, soyadımızı yazıyoruz. O otomatik her seferinde bizim için oraya bir imza ekliyor. Son olarak da bahsetmek istediğim şey aslında sosyal medyadaki görünürlüğümüz. Yani sosyal medyada nasıl bir tavır ve Bu çok önemli değilmiş gibi düşünüyorum. Aslında o kadar önemli ki yani şöyle düşünün. Bir yerdesiniz. Bir partide davette, okulda, işte bir arkadaş ortamında bir yerdesiniz ve birini beğeniyorsunuz veya birini çok merak ediyorsunuz size biraz ilgi çekici bir insan gibi geliyor. Adını da öğrendiniz. Hemen alıyoruz, yazıyoruz işte şu şu şu. onu topluyoruz değil mi? Orada gördüğümüz bir kişilik var ya, o gördüğümüz kişiliktense o bize sosyal medyada yansıttığı kişiliğini baz alıyoruz. Yani bakıyoruz nasıl bir tarzı var, nasıl bir imajı var, nelerden hoşunu onu öğreniyoruz ya. O kişi, o kişiye bağlaştırıyoruz. Eğer çok fazla nefret söyleminde bulunuyorsak, çok fazla ırkçılık yapıyorsak veya çok fazla şiddet içerikli şeyler paylaşıyorsak o, o kişiyi, o gördüğümüz, beğendiğimiz kişiyi bunlar ilişkilendiriyoruz ki haklıyız da yani bunu yapmakta. O yüzden başkalarının iyi sizin hakkınızda böyle bir şey bulunması, görünürlüğümüz, paylaştıklarımız, yorumlarımız o kadar önemli ki tahmin bile edemezsiniz. Yani şey gibi, şey yemek sepetinden sipariş veriyorum. İlk defa bir yerden sipariş veriyorsam, hop, yorumlara tıklıyorum. Bir yorum, işte, patates çok kötüydü. Sonra da şöyle yapmış, o zaman bir daha yavaşsın. Ben oradan sipariş müparşe vermiyorum. Aynı şey. Dikkat edelim. Yani yemek sepetiyle çok alakasız belki ama. İş görüşmelerinde bile yazıyorsunuz. Adım, soyadım, sosyal medya hesaplarım, web sitem, YouTube kanalım varsa. Sonra eğitim geçmişim. Yani eğer sizi işe alacaklarsa o sosyal medya hesaplarına bakıyorlar. Emin olun. Hatta şey vardı. Hava Midyonlu'dur da Marshall avukat olacaktı bir şirkete başvurmuştu ve hani oradaki yetkili ona senin internette aratacağız tarzı bir şey söyleyince çok telaşlanmıştı ve internette böyle sürekli adını aratıyordu. O bölümü açın zeydik. kötü yorum olunca veya şiddet işte içerikli veya hani çocukların etkileneceği tarzda bir şey olunca bunu engellemeye çalışan şeyler var. Mesela YouTube'da bir kanalınız varsa bunu görebiliyorsunuz. YouTube stüdyoya giriyorum ben. Uygunsuz yorumları ben görmeden, onaylamadan yayınlamıyor. Neyse hani böyle bir yorum gelmedi ama... Eğer olumsuz bir yorum gelirse onu ilk ben görüyorum, istersen onu yayınlamama hakkına sahibim. Bazı yerlerde bu çok öyle, oldu. mesela Twitter'da hani kişinin adı söylediği yazıyor, belki direkt anonim bir hesap ve sallıyor, ah, Özellikle ekşi sözcükte o kadar çok nefret söylemi var ki, artık okuyamıyorum ekşi sözcüğü. Yani bir konu var, yani ortaya bir konu atılmış, onun bir başlığı açılmış ben okuyorum ve o kadar o nefret söylemlerden, hırkçılardan böyle İriti ki konuyu da unutuyorum. Onu da okumak istemiyorum. Lanet olsun. Yani i̇ki insanın fikrini öğreneceğiz. Onda da ya ırkçılıktan gidiyor ya da kötü dil bilgisi kuralından gidiyor. Bir derdi var adamın ama onu bile düzgün yazıya dökemiyor. Dökemediği için hem okunamaz hale geliyor. Hem kötü niyetle yazılmış bir şey varsa. Hepten benim için konu okunamaz, lanet olsun bir şey düken yani neler diyorum. Ama şöyle de bir şey olabilir. Siz belki o şeyi çok iyi niyetle yazmış olabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben yazanın kişi yalan kişiyi göremediğim için, yazar kişinin beden dilini gözlemleyemediğim için o kötü bir anlatımla anlatılıyorsa ben onu kötü anlarım. Siz de anlarsınız. O yüzden her zaman bir bilginize yazdığımız şeye, içeriğine tekrar bir bak bakmak lazım. Ne anlaşılıyor? Yani ben bu dışarıdan okusam bu yazıdan ne anlarım deyip bir irdelemek gerekiyorlar. Ben. Benim bu konu hakkında söyleyeceklerim aslında bu kadar. Ama sizde varsa, e, hani bu sosyal medyada, telefonda, buluşmada yani biraz daha bu modern çağda sizi bu konuda rahatsız eden ve nezaketsizlik olduğunu ya da görgüsüzlük olduğunu düşündüğünüz şeyler varsa lütfen yorum atın, okuyalım, bilgilerin. Çok farklı şeylere denk gelebiliriz belki. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basmayı unutmayın. Beni hem YouTube'dan hem Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.